Bir hastalık düşünün. Bundan sadece bir kişi ölmüş ama aynı hastalığın aşısından 450 kişi ölmüş. Tarih 4 Şubat 1976. New Jersey Fort Dix karargahında 19 yaşındaki David Lewis adındaki genç asker 5 kilometrelik zorunlu yürüyüşe katıldı. Birden yığıldı ve öldü. Ardından 19 asker hastaneye kaldırıldı. Açıklama yapıldı. Asker Lewis ve 4 hastanın rahatsızlık sebebi Dejust adı verilen domuz gribinin bir şekliydi. Birden Amerikan medyası aynı anda yayına başladı. Dünya yeni bir kıyamette karşı karşıyaydı. 1918 yılında olduğu gibi İspanyol gribi salgını milyonlarca ölüme sebep olacaktı. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yarım milyon insanın hayatını kaybedeceği şeklinde haberler halkta panik yarattı. İnsanlar korku içindeydi. ABD Hastalık Kontrol ve Ölçme Merkezi CDC Başkanı David Senser 10 gün sonra bu kıyameti önlemenin tek yolunu açıkladı. Herkes aşı olmak zorunda. Üstelik ABD nüfusunun en az %80'inin aşılanmasının şart olduğu belirtildi. Ardından, önce Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal domuz gribi bağışıklama programı acil durum yasasıyla 5 Nisan'da yürürlüğe girdi. Meclis Ödenekleri Komitesi domuz gribi aşılama programı için 135 milyon dolar verilmesine karar verdi. İlk etapta 200 milyon doz aşı için domuz gribi aşısı üreticisi Merk ilaç Şirketi kutsal göreve hazırdı. Ya sonra? Korkulan salgın olmadı. Gripten sadece bir kişi, asker David Davis öldü. Diğer hastalanan askerler iyileşti. Ancak hiç beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Aşı olanlar içinden 24 kişi... Bir nörolojik rahatsızlık olan Guillain-Barre sendromundan hayatını kaybetti. Ölümler kısa sürede 450'ye ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri şoktaydı. Hastalıktan ölen sadece bir kişi vardı ama aşıdan en az 450 kişi hayatını kaybetmişti. Aşı mağdurlarının sayısı artınca 11 ülkede soruşturma başlatıldı. CDC Başkanı David Sensor aşılama programının bir aylığına askıya alındığını açıkladı. Sonra aşı kampanyası tamamen kaldırıldı ve bir daha ağzına alan olmadı. Mağdurlar hariç. Hayatını kaybedenlerin yakınları aşıyı üreten şirkete davalar açtı, yüklü miktarda tazminatlar kazandı.